Yoksa Hamdi Bey'in teklifinin farkında değil misin, varım deyip pes edenlerden misin, yoksa varım demenin arkasındaki kaçışa mı sığınıyorsun, yoksa yok olmaktan mı korkuyorsun? Belki de yok olmayacaksın ama yine de mi, belki de zaten yoksun, ya da yokum diyecek kadar yaramaz bir cesaretin var, ya da süzme salaksın, niye hala dinliyorsun ki? Bizce hemen durdur videoyu açıklamayı oku ve her zaman yaptığın gibi talimatlara uy, sözde kullanma kılavuzu bile kullanmazsın, çünkü ihtiyacın yok, o yüzden like'ları, fav'ları bu kadar önemsiyorsun. Biz önemsiyoruz o yüzden likela bizi, niye sohbeti bu kadar uzattırdın ki bize ne varsan, ama bizim kim olduğumuzu önemsiyorsan aşağıdan bağışta bulunabilirsin dediğimiz gibi, para lazım.